C eşittir 2A artı 2B denklemini A cinsinden çözelim. Buradaki denklem aslında dikdörtgenin çevresini veren formülün aynısı. Dikdörtgenin çevresi hatırlıyorsanız uzunluğun iki katı ile genişliğin iki katının toplamıydı değil mi? Denklemi A cinsinden çözmemiz lazım. C'nin 2 çarpı A artı 2 çarpı B'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman denklemi A cinsinden çözebiliriz. A bilinmeyeni denklemin bir tarafında yalnız bırakmalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu da A'yı sağ tarafta yalnız bırakmak. Sonra da 2B'den kurtulmak. Bunu yapmanın en iyi yolu da sağ taraftan 2B çıkarmak. Tabii sağ taraftan 2B çıkarıyorsak soldan da çıkarmalıyız, değil mi? Böylece eşitliği bozmamış olacağız. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman sol taraf c eksi 2B olacak. Sağ tarafta da 2B eksi 2B, bu 2B'ler birbirlerini götürecekler ve elimizde sadece 2A kalacak. Denklemi A bilinmeyeni için çözmemiz gerektiğinden, denklemin iki tarafını da 2'ye bölelim. Denklemin iki tarafını da 2'ye bölersek, A'yı yalnız bırakmış olacağız. Ve elimizde A eşittir C eksi 2B bölü 2 kaldı. Hepsi bu kadar.